Mavi ve pembeyle yazılmış ifadeleri toplayın, benzer terimleri birbiriyle topladığınızdan emin olun. Hemen yazı tahtamızı çıkaralım, not defterimizi çıkaralım. 6y artı 2'yi, eksi 2 bölü 3, eksi y'ye ekleyeceğiz. Eksi 2 bölü 3, eksi y. Öncelikle y'lerin hepsini kendi aralarında toplayalım. 6y ve eksi y. Yani 6y'den 1y çıkaracağız y'nin önüne 1 de yazabiliriz, değil mi? Aynı şey. Bu durumda 5y kaldı. Bir de 2 eksi 2 bölü 3 vardı. Bunu da burada çözelim. 2 eksi 2 bölü 3. 2'yi 6 bölü 3 şeklinde yazabiliriz, değil mi? Çünkü 6 3'e bölünürse sonuç 2 olur. Eksi 2 bölü 3 dedik. Eşittir 4 bölü 3. Bu durumda 2 eksi 2 bölü 3 eşittir 4 bölü 3 oldu. Yani sonucumuz 5y artı 4 bölü 3'müş. Sonucun doğruluğunu kontrol etmek için buraya yazalım. 5y artı 4 bölü 3. Bakalım doğru mu? Evet, sonucumuz doğru. 5y artı 4 bölü 3. Şahane.